Anakartım eslay desteklemiyormuş. For five hundred Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north. to the wastes of the south. All was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause, Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the civil war, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise, from new places and new peoples, To turn back the tides of destruction. And bring forth a new world. From the ashes of the old. Okay. Bir, güzel bir intro. Action kılıklarını bilmiyordum. Ama keşke oyunu başlarken değil, oyuna girerken falan gösterseydiniz abi daha şey olmaz mı bu? Okay o zaman yeni seferden gireceğiz. Yapacak yapacak bir şey yok. bana eski kayıtlar şey, o zaman eski bir dostumuza baştan merhaba diyeceğiz. Oyun siz çok fazla, ya, azıcık fazla müzik ya. Belki ben duyulmuyorumdur şu an. Evet. İnşallah bu kadar beklemeyiz her şeyde. Ben çok üzgürüm. Kıbrıs'tan ikinci ekran kartımı getirip böyle bir çifte uygulardım diyorum bilgisayar ama... Aaaa bu köy ocakları. Köy ocakları yüzde. Ağız artar böyle. Ülke ocakları gibi köy ocakları varmış. gal radyoda. <gülüyor> Şu başlarda Bunu kullanabiliriz gibime geliyor Kentlerden %20 daha az vergi gelir yani Kentlerden vergi gelene kadar abi Oho. İyi, Buradan devam ediyoruz Tükürme şey. bıyıklı olsun lan Bıyıklı olacak Kolgar Bıyık nerede Tek bek istiyorum ben Sadece bıyık Herkes bıyıklı olacak lan. bu kanaldaki herkesi bıyıklı yapacağız. Neyse iyi oldu herhalde. Şu an şu an iyi değil mi? İyi böyle Tolgar iyi böyle. Yakara yakacağız. Yakar. <gülüyor> ne kim oldun lan sen? <gülüyor> Yanagur değil. Yanagur değil. Tolgar. Bir intikam ve kurtarma görevi için kardeşinle yola çıkmaya hazırlanıyorsun. Karakterini oluşturun. hazırsan devam et. Ya da değişiklikler yapmak için geri dön. Geri dön. Medeniyet Kuzeyt. Kuzeyt hükümdarının sahip olduğu köylerde at, katır, inek ve koyun üretimine %25 bonus atlı askerleri almak için ve üst seviyeyi yükseltmek için %10 daha ucuza gelir. Okey çeviri. Kentlerden %20 daha az vergi geliri. Ailen bir Noyan'ın soyunlandığı binicilik ve gönderli silahı 15 Ha burada bu, teker teker şey yapmış. Ben de herhalde bir narratif oluşturacaklar buradan sandım. Tamam devam. Ön ayarları. Çapulcu, savaşçı, banner lord, özel lord sava savaşçı... Savaşçı olsun be. Ölmek. Iron Man modu wow bir Benelord Iron Man modu yapılmalı ya. Bir Iron Man modu yapılmalı tamam hadi bakalım. Oyunu başlat. Evet be. Evet gördüğünüz gibi artık kupadan su içiyorum. Çünkü basit su bardakları bana yetmiyor. Su artık kupadan su içilecek. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> oh mis gibi. Gelsin müzikler gelsin müzikler. Kardeşim 3 gündür o alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Jatuyu ve Alte'yi nasıl kurtaracağız? Hiç bilmiyorum. sanki Japonya'dan çıkmış isimler gibi duruyorlar. Burası birliklerin kullandığı eski bir eğitim alanına benziyor. Belki biraz zaman ayırıp becerilerimizi tazeleyebiliriz. Akıncılar yetiştiğimizde alıştırma yapmış olmak işimize yarayabilir. Tamam hadi parkur deneyeceğim. Sence yakında akıncılar yetişir miyiz? İzler taze ve ufukta duman gördüm. Yağmalamaya ve baskın yapmaya devam ediyorlarsa çok hızlı hareket edemezler. Evet ufaklıkları kurtarabileceğimizden eminim. Ya da bu uğurda öleceğiz. Ha. Savaşta nasıl hazırlanmalıyız? Eğer yağmalamaya devam ediyor olarsa daha küçük gruplara ayrılmış olabilirler. Umarım hepsiyle tek seferde karşı karşıya gelmemiz gerekmez. Ancak birlerini tutmamız veya bize katılmaya ikna etmemiz faydalı olabilir. Tamam hadi eğitime devam edelim. Devam edelim öyleyse. Dövüş eğitimli oyna. Yaptım. Eğitim alanına giriliyorsun okey tamam. Kı girelim mesela ata girelim. Ata girdik şu an. Bir silah seç. İlk önce şunu seçelim. Mızrak talim. hadi bakalım. Buradan mı devam ediyorsun? Kulvarı cool bitir ve elinden geldiğince çok hedefe vur. Ha evet hatırladım bunu. Alçak testi be. Lanet olsun testi. Siz onur yoksunlar yüzünden millet su toplayamıyor be. Delikli çıkıyorsunuz. Kırılıyorsunuz. Millete su depolayacağınız konusunda yalan söylüyorsunuz. Sizin kilden yapılmış kapılarınıza lanet olsun be. Hepinizi kıracağız oğlum. Hepinizi kıracağız. Şuna bak bir estetikten yoksun. Renksiz. Siz bir Nevşehir'e geleceksiniz. Orada yapılmış testileri göreceksiniz. Siz var ya. Siz oyuncusunuz be. Yalancısınız hepiniz ha. Bütün testiler. Bir Kaybettim. Onu da yapamadım. Evet. Ben de yalancıymışım. Ya bir çekilsene kardeş. Lan. Oğlum. İşte böyle testileri yardım eden insanlar da var, testiciler de var. Ulan iki tanesini kaybettim Oho, yapamadık. Iskaldın, iki hedeftin iki saniye ceza aldın, okey. İn bakalım, Ne kılıç talimi yapalım, Aha, kılıç talimi de varmış. Ha ben böyle teker teker tüm şeyleri sınalım yük beye girme. Ha bunun mı alacağım? Bin bakalım ha. Ben bunları biliyormuşum ha. Çık buradan çık çık. İnşallah anlama yatmaz da şey gideriz. Kardeşimizle konuşmaya gideriz. Ben diyorum bana... Gidelim. Başka bir şey yapmama yapmadan önce erzağımız azalda. Buranın kuzeyinde erzağa kalabileceğimiz ve yardım bulabileceğimiz bir köy var. Sen benden daha iyi bir bininci olduğuna göre önden gitsen iyi olur. Okey. Tamam ben gideyim. Etrafı dolaş o zaman. Güzel. Dolaşalım hocam. Hiç eğitimle zaman harcamak istemedim. Direkt oyunun içine atılmak istedim. Çünkü oyun bir de bir yıldan uzun bir süre geçti. Oyunun çıkışının ardından bayağı bir güncelleme gelmiş bir şey olmuş ve şu ana kadar da fark ediliyor bazı şeyler. Geldik sayarım şimdi erzak almalı ve belki de bizimle gelecek birkaç kişi bulmalıyız. Köy büyü bize yardımcı olabilir onu bulmaya çalışalım. Siz de iyisiniz ha. Hiç ses aktör bir şey olmadan hallediyorsunuz. Köy büyüğü büyü Destor desturla konuş. Köy büyüğü destur nerede? sol alt düğmesini basılı tutarak köy büyüğünün konumunu görebilirsin. Yanına yaklaştığında F düğmesine ha okey. Ooo iyiymiş lan. Görevimin yerini görüyorum. Oh be mis. Bazı şeyler yapamıyorduk çünkü. Selam Destor. Ben Destor. Bu köyün büyüğüyüm. Seni buraya getiren nedir ve de yanımda dikilmeni sağlayan? Yardımına ihtiyacımız var. Akıncılar iki küçük kardeşimizi kaçırdılar. Bu taraftan geçmiş olabileceklerini düşünüyoruz. Senin yakınlarını da mı ele geçirirler? Bunu duyduğuma üzüldüm. O alçaklar buralarda da birkaç kişiyi öldürdüler ve etrafı yağmaladılar. Kuzeye gittiklerini düşünüyoruz. Bana sorarsan burada malzemelerinin parasını ödediğin takdirde seninle birlikte onların peşine düşecek birkaç kişi vardır. Hazırlıklarını tanımladığında tekrar benimle konuşmaya gel. Akıncıların peşine düşeceksen sana göre bir görevim olabilir. Okey. Asker topla, Hadi bakalım. Köy büyünün askeri. Paran var mı ya? Aldın mı? Bu ne? Haftalıkçı mı? Benim. değil mi? Hepsini al diyebiliyormuşuz zaten. Bitti. Soldaki yerleşkemenin üstünden erzak almalısın. Okey. Aldık o zaman. Gün mü? Oyun. Hazırlıklarımızı tamamladık. Köy büyüyle tekrar konuşalım. Bize bir görev verebileceğini söylemişti. Onun dosyunu kazanmak bizim için faydalı olabilir. Akıncılar hocam. Güzel güzel storylar yapmışlar. Daha önce yoktu bunlar. Konuş bakalım. Konuş lan. Bu özellik kapalıdır. Tamam git o zaman. Aradanı bulmana sevindim. Şimdi daha önce bahsettiğim meseleye gelecek olursak. Buraya zaman zaman gelen gezgin bir doktor var. İsmi Takteos. İnsanları bedavaya tedavi eder. Onu severiz. ona en son birkaç gün önce gördük. Yanında bir sandık vardı ve bu konuda çok güzel mi davranıyordu. Bir macera peşinde olduğunu söyledi ama başka bir şey söylemedi. Akıncılar buraya geçmeden önce sadece birkaç saat önce yola çıktı. Pek görmüş geçirmiş bir tip değil. Aslına bakarsan tam da tuzağa düşürüp ele geçirilecek tiplerden. Onun için endişeleniyoruz. Hak <gülüyor> olsa karşı gözünü açık tutarsan sana minnettar oluruz. Eğer hayattaysa ve sağlığı yerindeyse sana macerası konusunda çok daha, daha çok bilgi verebilir belki. Okey. Ayrıldık hadi bakalım. Aa bunları döveceğim. Oh mis. Gel ulan. Gel bakayım şerefsiz seni. Saldır ulan. İnşallah elimde bir şeyler vardır ha. Böyle elime kundaklı ev şu an çok canım sıkılır. Oh. Oh. O hocam selam Oh oh oh hey hey bebeğim bebeğim oh köy büyüğün askerlerine bak atlar geldi. Ya abicim 58 delici hasar verdi on var ya. Öl şerefsiz. Gelin bakalım. Oh şöyle bir kebap yapalım. Kebap kebap. Şu güzel şiş kebaplar yapalım. Gel gel gel gel. Oh özlemişim bunu ya. Oh şerefsizlere bak. Şşş. Alo. Ölüyorum ha. Kalkanın sağlığını da gösteriyor. Ya bu, bu, bu mızrak onlardan daha... Onları bana vurmadan onları vurabilmem gerekiyor benim. Gel ulan şerefsiz. Öl. Burada Gauss'un akıncısı. Güzel hadi bakalım. Ben neyim? Ben ha, ben bir şeyimi geliştirmişim. Gönderli silahlar geliştirmişim sayarım. Zorlu bir savaşın tutsak almaya düşmandan kurtardığını kişileri birliğine katması şeyin olabilir? Naklet tutağımı var artık. Şerefsizler sizler sizi bu ne karakter ha buradan bir şey yapamıyoruz tamam. canım azalmış be. Eğitilmiş benim üzülmem ama benim üzülmem hiçbir şey yokmuş ha. Bir tek bir deri öyle dolaşıyorum. Limelenmiş şunu giy ya. Ha. Eğilmiş noblana gerek yok. Elimde kılıcım var. Ya dur bakalım sen ne kadar vuruyorsun? Sen kaç vuruyorsun? Savurma hızı 100. Savurma hasarı 52 kisici. E uzunluk 90. Senin uzunluğun kaç hocam? 141 olan senin uzunluğun. 45 ezici gerek yok sen teşekkür ederim. Belki şöyle falan koyarım. Bana ok lazım. Ya bakalım şerefsiz. A dur dur dur. Ben ben seviye atlamışım bir kere. Neydi tek tekelleme? de mi seviye atlamışım? Gönderili silahlarda değil mi? Verebileceğim bir şey yok mu? Yok, veremedim bu çünkü 25 istiyor. Anladım. Anladım. Birincilikte verebileceğim bir şey var mı? Var. Ee, hücum hasarını %20 artırır. Manevra kabiliyetini %10 artırır. Senin formasyonundaki atlı askerler 30 binicilik becerisi kazanır. Wow. ...hücum hasarını %20 artırır. Ne <gülüyor> tamam, aynen Almasın, Zaten başka bir şey de alamıyoruz. Bir tek binicilik o kadar fazla. Bu ne? Serbest olak puanlarının bireysel becerilerindeki... ...öğrenme limitini artırmak için kullanabilirsin. Karaktere her seviye atladıklarını olak puan... Okey. Yani şu an... Çok da şeyimiz yok. Ne? Ben tekelliye verebilirim belki. Çünkü elimde tekelli şey var. Değil mi? Belki buna verirsem. Öğrenme oranı. Aynen bir öğrenme oranı var. Buradaki. buçuk kat. 5,25. 4. Ha. Verdikçe daha az oluyorsun. Bunu yükseltirsem 5,25 olacak. Buradan bakıyorum verebileceğim başka bir şey var mı diyor. Şu an bence yok. Şu an bunlara vermeyeyim. Hekimliği nereden aldım? Ne zaman aldım? Hiç anlamadım ki. Tek elleye vereyim ya buradan. Yok, dur. Şuraya bir şey yapayım ben. Bunları yaptık zaten aynen. E şimdi gelin hocam. Saldır. Saldırıyoruz standart, çok standart. %65 sağlığım var. Yine az sağlığım. Hocam hücum. <Gülüyor> Köyün büyüğünün getirdiği askerleri de Nusun alacak herhalde. Ben de kabak gibi ortada kalacağım yine. Benim, benim hızım çok düşmüş ya. Hayt be. Ya abicim ben neden... Ya neden oradan bana nasıl vuruyorsun sen ya? O elimde mızrak var benim mızrak. Bastırız diyor bir de ya. Ha öyle oluyor. Okey. Olmadı. Açmıyorsunuz lan şerefsizler. Vurun lan şunu. Lan nehre girdik. Oldu mu? Öldün ha? Öldürün öldürün bırakmayın. Bırakmıyoruz hiçbir şey bırakmıyoruz ha. merhamet yok. Oh mis mis hiçbir şey hiçbir şey kaybetmedik hiç kimseyi de aynı müthiş. Ben yine bir şeyler kazandım. Moral da kazandık. Hep kol koruması var ya. Başkalarına başka bir şey giymiyorlar sanırım. Yani karakterden bir işi şey yapayım ne aldık biz gönderli silah. Ha, anladım. At sırtındaki gönderli silahlar hasarını yüzde iki artırır. Neden böyle bir şey var? At sırtındaki gönderli silahlarla hasarını %2 iki artırır. Sen öndelik ettiğin formasyondaki Survivor hasarı yüzde iki artar. Gönderli silahlar hasarı yüzde iki artırır. Infanterist bu. Aa tamam bu normal düz. Ben Survivor istiyorum. Odak puanı veren bir şeyim yok. Ah, şunları da verebiliyor muyuz acaba bu ne? Serbest düzeylik puanı, bu odak puanı, bu ne? Ah, okay. Ha, bu nasıl öğrenilir? Tamam, anladım. Güzel, güzel şeyler eklemişler. Bakın diğer şerefsizler ne de? Diğer şerefsizler. Nerede lan onlar? Nereye kaçtılar? O da nereye kaçtılar ki? birlik ne var? Ne konuşacağız? Birisi mi geldi? Birisin şey mi yapıyor? Bizi terfi mi ettirebiliyoruz? Yo. Oğlum nerede lan bu? Çık. Paran ordusun yakınlarına değildir zaten. Ha. Ah şiris seni. Saldır ulan. 161 canım var. Bu iyileşemiyoruz. Hekim lazım bize ya. Saldırın hocam, saldırın, saldırın. döveceğiz. Dü benden daha hızlı gidiyor şeritsizler. Arkada kalanların bir kısmını ben öldüreyim bari. Hayda hayda hayda. Oh. Öldü ama ay kaçmayın ulan şerefsizler olmadı hiç olmadı Öl. ulan kaç defa dörtcem seni um sen öldü ölmeyeceksin sen seni kaçırmayacağım. Oh be! Fuh. Aa ikisi kaçtı mı? Ulan tüh be! Yoksa şey- aa yok! Anladım ikisi sadece pes etti anladım. Güzel. Nîmelenmiş bağcıklık kol zarı gerek yok Hah! Şöyle bir- yok benimki ne? Kavisli bot. Bacak zırhı 5, ağırlık 0.9. Bacak zırhı 3 haa. Dilim önemmiş. ağırlık benimki daha hafifmiş ama onunki daha iyiymiş. Ya bu nasıl bir şey? Eee ben bunu giyeceğim. Atarım en azından. <gülüyor> Takteos daha aylıkları tarafından tutsak alındı. Allah Allah, Takteos artık özgür mü? Akıncıların beraberinde sürekli tutaklardan birkaçını kurtardın. Sosuz ve bitkin görünüyorlardı. Onlara biraz su ve ekmek verdim. Bir süre sonra işlenen biri sen ayağa kalktı ve yanına geldi. Taktos. Kim olduğunu bilmiyorum ama sana borçluyum. Bu eşkıyalar ölümümüzde senin neden olacaktı. Adım Taktos. Ta doktorum. Bir macera peşindeydim ama artık böyle şeylerin bana uygun olmadığını düşünüyorum. Gel bize katıl reis. ''Bir kervanla birlikteydim ve birden bir çalılıklardan çıktılar. Etrafımızı kuşatmışlardı ve sayıları birden fazlaydı. Dolayısıyla teslim olduk. Sadece fidye için bile olsa bizi hayatta tutacaklarını düşündüm. Ancak bizi var güçleriyle kırbaçlamaya başlarlar ve susuz bıraktılar. Neredeyse yıkılıp kalacaktım.'' E? ''Sıcak çarpmasının belirtilerini hissedebiliyordum ve onlara söyledim. Ama beni daha da çok kırbaçlarlar. Eğer siz gelmemiş olsaydınız belki de size doğru düzgün teşekkür etmenin bir yolu vardır.'' Akıncıların ele geçirdiği iki çocuğu örüyoruz. Bize verilebilecek bir bilgi var mı? Baya bize katılıp da hekimlik de edebilirsin ha. Böyle bir seçeneğimiz de var. Ne yazık ki hiç çocuk görmedim. Kervanımız saldırıya uğradıktan sonra akıncıların başındaki Radagos dedikleri adam değerli mallarımızı ve benim sandığımı alıp atıyla uzaklaştı. Bu bölge akınlar düzenleyen çetelerin birkaçını idare ediyormuş gibi görünüyordu. Eğer soydaşların onların elindeyse mutlaka biliyordur. Yardımının karşılığına sana verebileceğim değerli hiçbir şeyim kalmadığı için ancak şunu söyleyebilirim. Eğer o zalimi bulup alt edersen sandığımı geri alabilirsin. İçinde eğer neredeyse satacağını bilirsen çok para edebileceğini söyledikleri değerli bir zihniyet eşyası var. Daha fazla bilgi edinmeye çalışıyordum ama dediğim gibi içinde hiç seyahat etme isteği kalmamıştı. Yaşadığım sürece bir kuyudan 20 adımdan fazla uzaklaşacağımı sanmıyorum. Bunu aklımızda tutarız. Pek bir şeye benzemiyor ve grubun onu az bir para karşısında elden çıkaracağını düşünüyorum. Ama ben onu zamanında tedavi ettiğim bir paralı askerden almıştım. Ve kendisi onun Nerezesin Budalalığı isimli bir bağlantılı olduğunu yemin etmişti. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama Neredzes birkaç yıl önce savaşta hayatını kaybeden imparatordu elbette. Belki sen onun gerçek değerini öğrenebilirsin. Anladım. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Umarım tekrar karşılaşırız. Görüşürüz dostum. Okey Radagos'un sığınağını öylece Söylerler ben Bir şey yapabiliyor muyum? Hocam bak, sığınağa gidiyorum ben falan diye Baron kral mı ya? Kral şey yapıyorum ben şu an okay. Eğitim aşamasında etkileştiriler Bu etkileşim kapalıdır diye Anladım Biraz daha asker falan alabiliyor muyuz acaba? Şöyle size gidip daha fazla asker alabiliyor muyuz? Ben Asker topla. Al. Askerimiz daha oldu. Restor'la da konuşsak mı ya? Görüp bir şey varsa böyle... Eğitim aşımasını... Anladım. Köy, köy şeyi öyle diyor. Köy e, büyü öyle diyor. Hocam şu an eğitim aşamasındasın. Etkileşimler şu an sınırlı. O yüzden biraz belki şey yapabilirsin. Şimdi alayım ya? Gerek var mı acaba? Söyleyeyim mi? Alayım günü ben. Şimdi oraya atarım. Aa 1102 var, 1102 diyor ya. Oh köylerden de para kazanabiliyoruz artık müthiş. Gidelim bakalım oraya. Radagos'un çetesinin sığınağını bul ve onlara mağlup yap. Hemen efendim, hemen. Ne bayrağıyla dolaşıyorum ben ya? Geyik, geyik kafalı bir bayrağıyla dolaşıyorum. İlginç. Bizi öldürecekler. Saldır. Saldır ama. Yani yapacak bir şey yok. Öleceğiz. Sıcak olmaya başladı. Zınak görevlerinin başına düşman senin yaklaştığına habersizdir. F1 ve F2 kısa yolları ile askerleri seni takip etmelerine emret ve düşmanı küçük gruplar halinde yakalamaya çalış. Beni takip edin askerler. Selam Hocam Gelin Bakalım Devam Devam Devam Düşmanı devam. Bas Basıyoruz Baskına Gidiyoruz Şu An Dam dam dam dam dam. Oh, Hop mis gibi. Ben kılıç şeyler de alırım. Ben kalkan yetenekleri falan da alırım. <gülüyor> Ağırlık olur. Bu ilk bölüm daha keyifli oldu ha. Beni Lord'un standart ilk bölümünden. Neren bilmiyorum. Belki benden kaynaklanıyordur. Belki güncellemelerden kaynaklanıyordur. Ve biraz daha... Mountain Blade'ın sibahı var. Nerede lan bunlar? Burada birilerinin olması gerekiyordu. Yok. Öylece grup buraya gitmişler herhalde. Burada bir iki kişi var. Lan ne maceralara çıkacağız sizinle be. Yes, güzel. Ne fetihlere çıkacağız, ne seferlere çıkacağız be. Destan yazacağız, destan. Yıllardır uykuda olan Tolgar destanı gerçekten geri dönecek. Bir de Skyrim'e to Tolgar yapmamız lazım. Direkt Tolgar ismini, okey orada birileri var. Canımız daha gitmedi. Kalkanımız azıcık zedelendi. Şey oldu. Ama bu okey. Burada birisi yok. <gülüyor> daha sonra buranın reisi gelecek. Ve onunla da kapışacağız. O bizim canımızı yakabilir azıcık. Ama sefer Tolgar'ı şey yaptık. Aha reis geldi. Çetenin reisi geldi. Pekala iş gelip çalışanlarımı öldüren kim ha? Küçük kardeşlerimizi kaçırdığını duyduk. Neredeler? Ya ben söylüyorum buna. Bundan daha iyi bir tarife ihtiyacım olacak. Adamlarım bu bölgede onlarca küçük velet geçirdi. Çok iyi bir avlanma alanıydı. Ancak çoğunu güneydeki bir köle pazarına gönderdim bile. Ayda kardeşleriniz için başlattığınız ab sonuç vermediğine göre çekip gitmeye ve kendi canınızı kurtarmaya ne dersiniz? Ya çekip gidersiniz ya da size döktüğünüz kanı yaraltırım. Baya sen ve ben bunu teke teke hallederiz. Ben köle tacirleri döverle yapmam ulan. Saldırın şeref size. Öldüler <Gülüyor> hepsi. Öldü lan. Savaşçı azıcık şey mi acaba? Kimseyi de kaybetmedik ha. İyi öldük. 3 dakika sürmüş bütün savaş. Pekala. Yenilgiyi gördüğümde ederim. Eğer senin tutsan olacaksam kelime tanıtayım. Ben Ralagos. Henüz gırtlağımı kesmedin ve bu akıllıca bir hamleydi. Deliyken sana daha faydalı olmanın bir yolunu bulabileceğinden eminim. Kardeşlerimizi geri almamıza yardım etsen iyi olur. Sizi ağaçta salandırırız. Daha kötü şeyler de yaparız merak etme. Eğer onları geri getirmek istiyorsan yardımıma ihtiyacım, ihtiyaç duyacaksın kuşkusuz. Canlı olarak geri getirmek istiyorsan yani. Okey. Benim çocukları, ne? benim çocuklar bir kurtarma girişimi durumunda. Ne yapacakları konusunda çok açık talimatlar aldılar. Ha, okey. <gülüyor> Yola çıkalım mı? Unutma eğer yorgunluktan düşüp ölürsem veya bir nehirde boğulursam sevdiklerinin sonu gelir. Konforlu bir tahtı revan beklemiyorum ama bu yolculuğu benim için pek de zor kılmasan iyi olur. Az önce görmeyi beklemediğimiz bir takım şeyler gördük. 4 çeyemiz oldu. Senin akıncılarını ben satacağım. Bu ne ya? Ne abi? Tutsal birli al. Hepsini yapmak için kontrol tüşüne bas. Daha gerek yok. Hayır hayır. Gerek yok. seni salmayacağım. Çok sevinmiştin ha. Beni salıyor musun? Özgür müyüm artık falan. Ee, e, i̇çinde eski bir bronz parçası olan bir sandalye rastlanın. O kadar aşınmış ve paslanmıştı ki bir çenek olabileceği gibi bir taş da olabilirdi Bu takli sana bahsettiği neredesin bu dalalığı ilgisi olan sandık olmalı. Burada daha çok hazine bulmayı umuyordum ama sanırım Rolagos ile çetesinin işleri pek iyi gitmiyormuş. Bu garip metal parçasını buldum. Pek değerli görünmüyor ama Takteos'un bahsettiği parça olabilir. Yüklü bir fiyat karşılığında soylu klanlardan birine satabiliriz belki. Yo tamam yapalım. Benim daha bir fikrim var. Şimdi ayrılırsak şansımız artar. Çünkü neden olmasın daha sonra adam toplayacağım ama. Okay. Rolagos'u alıp köle pazarına gideceğim ve çocukları servis bırakmadan bir yolunu bulmaya çalışacağım. Ancak hayatlarını tehlikeye atmamaya dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla onları satın almak daha iyi olabilir. Gel gelelim. Bunun için keselerimizin dolu olması gerekiyor. Bu adamları yanımıza almam gerekecek. Radagos ile karbi tipleri kaçmasını istemiyorum. Ufaklıkların filyesini ödemek için para toplamamı mı istiyorsun? Evet. Bunu yapmadan bir yolu bulmalısın. Belki bir bu bronz parçası faydalı olabilir. Aktaos onun doğru kişi için bir servet değerinde olabileceğini söylemişti. Eğer hayatta kalmaya başarırsın tabii. Doğru söylüyorsa dikkatli olmalısın. Elinde tut ne? Elinde olduğunu belli etme ama insanlarla konuşup ne kadar değerli olduğunu ve nasıl satılabileceğini anlamaya çalış. Bir şey daha var. Soylarla ve diğer insanlarla konuşurken. Kendini uzak ama seçkin bir aileden gelen biri olarak takdim ettiğinden emin ol. Bizim soyadımızı kullanabilirsin veya başka bir soyada seçebilirsin. Soyluların huzuruna kabul edilme ihtimalin daha, yüksekli olur, daha yüksek olur ve seni daha kolay bulurum. Tamam. Tamam. Soyadımızı kullanıyorum. Kadim eski soyadımız. Sancağın sembolü belirli olan 146 diye belirlenen şeyin şey nasıl olur ki? <gülüyor> Şöyle gözümüze çarpan bir şey varsa. Penaldi ha. Aa ha. Bu olsun hocam. Arka plan bu olsun ama o da bu olsun. Hah. Oh mis gibi. Mis gibi. Misler mis'e. Eğitim sona erdi. Artık Calrity'yi keşfetmekte özgürsün. Evet bebeğim. Ve tek kişiyim. Tek kişiyim. Birliğime ne tutsak var ne bir şey var. Sadece ben varım artık. Allah'tan bin altımı bırakmışlar yani geriye. Yani git para topla deyip geri şey yapıyorlar ya. İnanılmaz ya. Dur bakalım gidip Ne kare diyorsun lan? Dışarı çıktım. Şununla bir konuşalım. Faron'un ordusu. Faron Ordu lideriyle konuş. Dük Faron Ha orada dur. İsmini öğrenebilir miyim? Sen kim? Sakıncası yoksa ha. Benim adım Tolgar Bey efendi. Sizin adınızı öğrenebilir miyim? Ben Leoni Pardes ha hanisinden Faron. ailemiz imparatorun ilk günlerinden beri senatoda yer almış ve görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirmiştir. Poros'un Lord'uyum. Ben savaşmak için savaşmayı sevenlerden değilim. Ancak yine de sözüne sadık güvenilir savaşçılara ihtiyacım var. Bana sadık olanlara ben de sadıklığımdır. Beni alsana orduna o zaman. bu budalalığı nedir acaba? Bazı insanlar bunu 1077 yılında gerçekleşen Büyük Pendragik Savaşı olarak adlandırır. İmparator Neretzes, Sturgialılar, Batanyalılar ve Vlandiyalardan oluşan bir ittifakla savaşmak üzere Kuzeyitlerin ve Aserayilerin eşlik ettiği bir orduya önderlik etti. Okey. Müzikler bir tık fazla. Onun için bir felaketti. Ölümüyle sonuçlandı. Ama galip gelenlerin durumu da daha iyi olmadı. Anlıyorum. Anlı Çok şey böyle. Anlat hocam. Ben saçmalıyorsun azıcık ama ben seni geçiştireyim falan gibi anlıyorum bu. Ama Penderex savaşı konusunda bir bilgi verebilir misin? Ben orada değildim. Lukon'un bu konuda bazı fikirleri olduğunu biliyorum. Lukon kim ya? Konuşmak istediğim bir şey var. İmparator içeri Ra'a Ra Gea'nın hizmetine girmek istiyorum. Nasıl hizmet soracaksın Hiçbir şey sormam, Tek kişiyim. Çok da yanlış bir karardı vermiş. Aha, çapulcular. şuradan. Hayır. Oh, asker topla. Aldık bunları. Üç çapu, beş çapu, çapulcu bunlar. Ben de asker aldım şu an. Şuradan da asker alıp çapulcuların peşine düşebilirim. Sen nesin? Vekil temiz diyorsun şeyi. Bak bak benim peşimden geliyor ha. Ooo 10 kişilik çapulcu ordusu. Oh asker al. Hocam sen ne istiyorsun? Konuşalım bakalım seninle. Sürüyü Onyra'ya götür. Onira nerede ya? Onira. Nereden bakıyorduk bunlara? Bir yerden bakıyorduk bunlara. klan görev şuradan bakalım fuduk oyuna girdin envanter birlik görev klan neden bakacağız lan on lira'ya götür bir yerden Sanki bakmamız gerekiyordu ama şu an kesinlikle bakamadım O oh, evet, evet, evet evet evet şu çapulcuların peşine düşersem ben onları yakalarım arkamdan da o gelir ve birlikte o çapulcuları ezeriz. Biz kimseye zarar olman gezim ha aha hiç sanmıyorum beşk ya teslim ol ya da öl. Bizi aslında canlıyla geçiremezsin. Güzel. Kimsinin birlik saldırı öncülük etmiyor abi? Çapulcuları ben yakaldım. <gülüyor> İnşallah şey konmazlar yani. Ya ya. Hadi bakalım. Oh ho ho! Beni takip eden arkadaşlar. Piyade okçular herkes ya beni takip ha, başka birisi yok zaten. Gördüğünüz 5 kişiyiz şu an. Jüm jüm jüm. Birisini öldürerek lan bari. hayır, hayır öldüreceğim. Öl lan. Oh be. Öldük. Ya öldürdük. Evet be. Ganimetten %13 kazandın. Oo okey. %13 ne kadarmış acaba? 23 saniyede bitmiş bütün şey. Limelenmiş, dolamalı ayakkabı. Hiç bize göre değil. Hiç bize göre değil. Canım, teşekkür ederim. Burada da bir 10 kişi vardı. İstersen onları da bir halledelim. Sonra hallederiz işlerimizi. Birlikte hiç terfi eden yok mu be? Hiç terfi yok ha. 14 kişi olmuşlar abi. Krallık çapulcular. Çapulcu krallığı. Gerçekten inanılmaz. Aha Acemi. Acemi falan geldi. Güzel. Ben böyle burayı askerlerle doldurup ondan sonra şey yaparım. Asker topla. Acemi falan gelmemiş. Bir şey olmamış ya. Bunlardan mesela neden şey yapamıyorum? İlişkim yok. Anladım. Ürün satın al bari. Şunları verdim. 46 altın alınacak. Alalım o zaman 46 altını. şeyin var mı abi odak puanım var ee, Okey. odak puanları şuraya mı versek ee, öğrenmazını artırız altı buçuk olmuş o nasıl üç tane den altı buçuk mu oluyor? ha bu, bunu bunu da etkili tabii. Bunu geri alabiliyor muyuz al alamıyoruz neyse al boşer çok iyi değil sen neden hala şeysin ya ha, ben neyi soracağım ki Tolgar, evet neyin var? Ee, konuşmak istediğim bir soru var. Bir sorununla ilgili yardım ihtiyacın olabileceğini duydum. Bana yardımcı olabileceğini sanmıyorum. Kullanışlı hiç duymadım. Sana gönül güvenemeyeceğinden önemli değil. Haa, basket tuzan abi. Diğer üyeleriyle konuş. Temyon. Dur bakalım, daha fazla yaklaşma. Kusura bakma ama insan ne kadar temkinli olsa azdır. İsmini öğrenebilir miyim? Ben, benim adım Tolgar Bey efendi. Sizin adınız nedir acaba? Ben Leoni Par hanesinden Temyon. Ailemiz nesiller boyu imparatorla etti Aha. İyi dövüştürürler kapım her zaman açıkları. Beni etrafta soruşturursan adamlarına iyi baktığımı göreceksin. Anladım. Ama bu benim için şey değil çünkü. Sizin hizmetinize giremiyorum. Aa, bir dakika ne? Bunu dersem ne olacak? Ha, hiçbir şey diyemiyorum çünkü artık bir şeyim yok yani. Bunu diyebileceğim bir şeyim yok. Ee, gidelim bakalım. Şehirle mi gitsek ya? Sanki şehirde... A yok burası, buranın şeyi de gitmiş. Anladım. A yok burada okey. Ben de görev olmayacak sandım. Hocam okey. Konuşalım o zaman. İyi günler sen kimsin? Benim adım ben Tolgar sen kimsin? Ben böyle diyeceğim ya. Söylemesi daha kolay. Ben Yukor. Soydaşlarım gibi ben de hayatım boyunca burada yaşadım ve toprağı işledim. Kanaros'ta çoğu benim gibi çiftçilikli ve esnaflıkla uğraşan birçok insan. Benim adına kendisi adına konuşmamdan hoşnut olur. Sınaştığımıza memnun oldum. Benim en değer verdiğim şey insanların sözünü tutmasıdır. Dolayısıyla bana karşı dürüst ol ki ben de sen dürüst olayım. Bir yardıma ihtiyacım varmış sanırım. köydeki bazı ailelerin biraz para toplaması gerekiyor. 10 da satmak üzere 10 vadi bine katından oluşan bir sürü topladılar. Ama yollarda bunca harit varken sürüyü kendileri götüremezler. Biz tüccar ve toprak sahibi değiliz. Hiçbir kaybı göze alamayız. Ne yapabilirim? Onu liraya doğru gidiyorsan belki de sürümüzü... Marangoz plasa'ya götürebilirsin. 10 lira nerede? Haritayı gösterebilir, gösterebilir miyiz? Gösterebilir acaba? Okey. Bir yol var mı? Bir yol dışında birlikte altı adamla ataman diğeri terli olacaktır. Her ikisi de uyar. Eğer sen ve adamların teslim ederseniz 406'a ödeyeceğimi söz veriyorum. Ne dersin? Ben kendim götüreceğim. Teşekkürler. Teşekkürler beyim. Size minnettar olacağız. İyi şanslar. Anlaşıldı. Neden dolaşayım? Onirer bu taraftaymış. Ben anladım. Benim baştan onunla mı konuşmam gerekiyor? Biz, bizimle ilgili bir görev daha mı var yoksa? Bizim ilgili görevi olduğu için mi öyle gösteriyor? Konuş. Bolgar. Ha, okay tam. Gitmeliyim ben götüreyim artık şu sürüyü ya. Oho, Onira neredeymiş abi ya? Şurada ben benim envanterimde mi bunlar? Vadebine kadar 10 tane tamam okey. Ölme, ölmeyiz inşallah. O 10 çapulcu. 14 çapulcu şöyle yandan yandan. İnşallah 400 altına ulaşırız ya oraya. Ulaşamayabiliriz gibi geliyor. Kaç? 13. A, 13 altın mı kaybettim? Ben ulaşırız lan. Beni Zilal'den kilam Asirayların. Ha tamam, bu sıkıntı değil. Neredesin Buladal'ını araştırız o sıkıntı değil. Bunun için 2000 dinar lazım. Ee, 20 ekip, 20 kişilik ekip kurmam lazım. Sürüyor liraya götüreceğim. Götürelim. Ormanın içinden geçeceğiz ama. Bize zaten bir şey o daha haydutlar var. Asker toplayayım bakayım. Oo. Bunları toplamak istiyorum çünkü 88 altın ödedim. 11 kişi olduk. Yani en azından böyle küçük gruplarla savaşabilelim. Krallık daha haydutları kraldı. ya ah, Spotify'da da bir şey var. Spotify'da bir şey var. Ne istiyorsunuz bakalım? Nemos için askerlere it. Nedir hocam bu? Ben Tolga efendim. Buralarda topraklarım var. Ben Nemos. Bu köydeki birçok kişi adına konuşurum. Adını duymadım ama gönül birinde kendine yer edinecek birisine benziyorsun. Bir yardıma ihtiyacın varmış sanırım. Buralarda işler zorlaşmaya başladı. Bölgedeki çiva başları konusunda bana yardımcı olacak. Birkaç delikanlı var ama gerçek savaşların karşısında uzun süre dayanamazlar. Belki sen onları yanına alabilir ve onlara gerçek savaşın nasıl bir şey olduğunu gösterebilirsin. Senden onlara bir soylu maliyetini uygun hale getirilmeni beklemiyorum. Ama en azından buradaki haydutların durup düşünmelerini sağlamak istiyorum. ama yardım edeyim. Belki onları biraz tecrübe kazanına kadar birliğine alabilirsin. Başka bir yolu var mı? Ya da bir süreliğinde yoldaşını görevlendirsin falan. Tamam ben alacağım herhalde hallederim. Şunu söylemeliyim. Savaşta bir ve iki kişinin ölmesi doğaldır. Eğer baskına uğrarsak ve savaşta kadarımız olmazsa daha da kötü olabilir. Ama hepsinin felaketi sürüklememeye çalış. Bu adamlar benim için risk alırlar ama canlarını bir hiç uğruna feda etmezler. Anladım. Daha da fazla insanımız oldu. Bu ne lan? Çeşitli görevlere ala ala gidiyoruz. Bir saatli olmuş yani. O yüzden şurada e, tam şehirde duralım. Aa, burada görev var. Her yerde görev var. Çok iyi. E, evet değerli abilerim Çok teşekkür ederim. Benim bu noktaya kadar takip ettiğiniz için. ben de bu noktaya kadar takip ettiğiniz için. E, Tolga diye bir karakter yarattık. Aradan bir yıl geçmişti. Bir sürü güncelleme geç gelmişti. O yüzden bir baştan görmek istedim. Ne, ne var? Nasıl bir şey? Sanki biraz daha böyle... Eski havasını geri kazanmış gibi bilmiyorum. Belki ben hayal kuruyorum artık şu noktada. Lütfen like'larınız ve yorumlarınız için de teşekkür ederim. Lütfen şeyde düşüncelerinizi belirsen şöyle yap böyle yap gibi veya şöyle yapabilirsin böyle yapabilirsin. Şöyle şeyler güzel olabilir diye bir önerileriniz varsa bu oyun için söylemeyi unutmayın. Öyle açıklamalarda elginizi çekebilecek bir takım başlıklar, konular, linkler olabilir. Oraya da göz atabilirsiniz. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.